Evet herkese merhabalar bugün e, çok değerli bir konum var daha önce o beni evrim almıştı intikam maçı olacak demiştim şimdi ben onu alıyorum kendisiyle bir Starbucks'ta her zamanki gibi Lendi kanalın çocuklarız ama white chocolate mokalı içmeden de yapamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> sohbet ederken dedim ki Soner gel seni herkes tanısın çünkü Soner gerçekten başarılı bir bilim insanı benim gözünde yani. Yani böyle idol. Gerçekten sevdiğim bir arkadaşım. kafamda basmadığı için teorik fiziğe gözümde bir böyle... Kahraman, süper kahraman. <gülüyor> Soner'i biraz tanıyacağız birazdan arkadaşlar. Güzel bir röportaj olacak. Soner ne yapıyor, nerede, nerede okudu, doktorasının nerede yaptığı... Biraz sizlere tavsiyeler isteyeceğim, akademik tavsiyeler. Abi hızlı konuşma. Dediğim gibi yavaş, acelemiz tamam. yok. Soner sen kimsin? Seni evrim ağacından bilenler bilir orada. Yayınlarında vardı, derslerinde vardı ama... Doğru. Tanımayanlar için seni bir tanıyalım abi. Ya... Şu an fizikçiyim diyebilirim. Nihayet doktorum diyebilirim. Çünkü bu yaz aldım doktorumu daha işte. Dört ay oldu. Pardon da altı ay oldu. Altı ay. Ee, daha fazla. Aynen, ben hazir, takip ediyorum. Haziran'da. Yani Mayıs'ta işte sundum da. Haziran'da aldım doktoramı. Şu an fizik doktoruyum diyeyim kısaca. Ee, Amsterdam Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma göre olarak çalışıyorum. Teorik fizikteyim. Yani matematiksel fizik, teorik fizik falan deniliyor. Daha kısaca anlaşılabilir şekilde Çalıştığım belli başlı alanlar var. İşte biraz kosmolojiye bakıyorum e, teorik açıdan. De e, şimdi daha teknik anlatabilirim ama tekniğe girmeyecek olursak da şuradan şey yapayım ben yönlendirdiğim seni. Liseni merak ediyorum. Nerede okudun liseyi? Liseden ha, bir Aydın Fen okumuştum. Aydın Fen. Böyle aydın normal okudum. şey de değil. Yani mesela fizikçiye gözümüzde üstünlüdür falan ya. Ha, sonra bildiğin normal Anadolu'dan yok, çıkan ya, bir. Ya ya Anadolu'da yuva da kala okuduk ya. <gülüyor> Ailen yönlendirilmiş miydi seni fizik okumaya? Nasıl? Yani bu cesaret şu anda biliyorsun, iş kaygısından dolayı insana korkuyor. Öyle bir durum var aslında. Ben gayet standart kafada, o zamanlarda öyleydim. Zaten aslında hala hani Türkiye'de memur kafası denilen kafa bende hala mevcut. Hadi canım. <gülüyor> Aynen. Şey işte lisedeyken, e, annem bilen çok karışmadılar sağ olsunlar. E, tabii hani annem falan doktor olsam sevinirdi, doğruya doğru. E, Babam falan da hani, çok, ben zaten mühendislik yazmıştım, otoya otlu, şey, gittim ben, otoya elektriktör mühendisliğine e, gitmiştim. Sen i̇şte. otodidaktik elektronik mi kazandın aslında? Otodidaktik kazandım evet. Çılgınsın ya. Ya şeydi ya aslında <gülüyor> o zamanlar. Üniversitedeyken ben biraz seysedim robotlama. Robot. Ya şimdi, şimdi dönüp baktığımda anlıyorum ki bilmiyormuşum. Sevdiğim şey fizik matematikmiş ama o zamanlar temel bilim nedir, mühendis nedir bilmiyordum. Ya işte sevdiğim şey işte fizik soruları seviyorum. Aa, o zaman gideyim robot okuyayım. Hani robotlar çalışayım, mekatronik okuyayım falan falan istiyordum. Mekatronik bölümü Türkiye'de pek yaygın değildi. Evet. Ben de şey dedim, o, o ATK yazayım, yanından makine mühendisliğine çift adal yapar. Size deken bu kafayla yazmıştım ATK Tony'i. Sonra gittiğim zaman yavaş yavaş öğrendim ki aslında benim sevdiğim şey temel bilinmiş. Yani ben çift adal yaptım işte, hem mühendislik okudum hem fizik okudum. O yüzden kendi tecrübeme dayanarak söyleyebilirim. Mühendislikte biraz daha şey hani bir ürün ortaya koyma, bir sonuca yönelik, hani bir şey çıkan bir problem var, problemi çözme. Yani o odaklanma çok önemli. En azından ben kendi etkiyet türk Mühendisi için bunu söyleyebilirim. O yüzden eğer senin ambarıcada hizmet soruları çok vakit kaybetmemen lazım. Örneğin biz şeyleri öğreniyorduk işte. Bu diyotların davranışını, bu transitorla falan, bilgisalarda telefonun her tarafta olan bir tane malzeme diyeyim. Komplen, bir parça diyotla. Şimdi diyotların davranışını açıklamak için birazcık kuantum tanınlık denilen bir şey bilmek lazım. Tünelleme. Kuantum tünelleme. Bunu formülde kullanıyorsun. Biraz öğrendik bunu. Fakat niye böyle bir şey var? Bu kuantotüelemin nereden geldi? Niçin böyle bir şey var? Şu durumda olur muydu, burada olmaz mıydı sorularını sormazsın. Sormam lazım. Sormaya başladığınız zaman... Katılıyorum. Biz genelde var olanı kullanıp Aynen. yani yeni ürün ortaya çıkarma, var olan parçalardan bir icat çıkarmayız genelde. Dediğin doğru. Yani esen bizde öyleydi. Bilmiyorum. Evet. gelmek istemiyorum bütün. Arge'de biraz daha belki vardır üzerine çalışma ama mesela ben güneş sektörüyüm. Biz yeni hı. bir panel üretmeyiz. Bize üretilen panel gelir. Biz onları sadece projeyi uygulamakla mükellefiz. Hı hı. Daha verim nasıl yaparız falan. Yani sıfırdan panel üretmeyiz. Ya, elbette şey de vardır işte. Öyle bazı üniversiteler vardır arge yapan, araştırma yapan. Bunlar işte bu konum Hangi malzemede kullanabiliriz? Evet. Başka ne şartlar çalışıyor diye araştırıyoruz. Mesela şu sıcaklıklarda bu kuantum nasıl çalışıyor diye araştırıyorduk. Fakat o nüanssız soracağı Soru şu değildir. Niçin doğada böyle bir kuantum tüyileme diye bir şey var? Çok güzel. Bir Kastettiğim şey. bu. Bu yani kuantum tüyileme niye var? Ya da bu kuantum olan şey ne? Klasik fizikte niçin bu yoktur? Yani atıyorum niçin tahtada ben bunu gözlemlemiyorum da silikonda bunu gözlemliyorum? Sorusunun malzeme bilimcisi açısından bakar belki ama bunu daha Pratik açıdan hani şu malzemeyi yapabilir miyiz, bu olmaz mı tarzı bakar. E ya yani hangi ben, ihtiyaçtan dolayı bu bulundu? Mesela bunu da sormuyoruz genelde. Aynen. Transistörde ve diyotta. Sen bunu sorduğunu fark aynen. ettin. Aynen. Ben bu soruları daha çok merak ettiğimi fark ettim. Hani bir, bir şeyi nasıl sorusundan üzerinde niçin sorusunu daha çok sorduğumu fark ettim. İşin doğru. Tabii niçin sorusu da çok uzak çok olsak bu felsefe falan da kayar ama ki oraya da merak <gülüyor> ama doğa bilimcisi olmadığım hevesimin daha fazla olduğunu fark ettim. O yüzden istedim işte ki makine mühendisliğe çift yapacağım ama fizik de yapayım. Çok iyi fikir. O da çok iyi bir fikirmiş gerçekten. Tesla 2 arkadaşlar karşınızda <gülüyor> Tesla 2. <iki. gülüyor> çok yaygın ya. Yok yok. Ottde. Ben çok gördüm Çıhra'ma şey gitti. Yani eee mühendisliğinin ha, ha. çok büyük bir kısmı çünkü Türkiye'de maalesef yani Ben maalesef de isterdim bu arada. Yani benim o zaman gerçekten başarılı bir öğrencideydim ama hayalim hep de fizik ve elektrik-elektronik okumaktı. İkisini birleştirmekti. Yani ben çok beşizin onu da bilmiyorum. Ya yani ben mesela eee eğitimde iki alanda okumuştum. Yani etkilektöründe bir alan seçmen gerekiyor. İşte kontrol var, telekomünikasyon. var. Hangisini seçtin orada? Ben hem kontrol hem telekomünikasyon. Kontrol. Bölüm. Benim yüksek lisansım kontrol. Güzel aynen. bir alan. Çok güzel. E, çok güzel. Fizikle de bağlanabilecek bir alan aslında. Aynen ve matematiği fazla olduğu çok için. Çok matematik var, aynen. Aynen matematiği fazla oldu ama o kısmı işe yaramıştı. Kezarlı telekomunikasyon da öyle. İşte faydalı şeyler vardı ama şuna geleceğim. Bizim bildiğim kadarıyla ki çok değişimini düşünmüyorum. Türkiye'de birazcık şey, kaygısı var lisedeyken, üniversite sırasında. Hani derece yaptıysan ya da belli puan aldıysan, o puanın boşa gitmesin. Derecen boşa gitmesin. Yani mesela Türkiye'de ilk 100'e girdin diyelim, kalkıp da işte ilk 20.000'e alan bölüme yazmaya kalkacak olsan, etrafındaki insanlar işte ailen olsun, arkadaşların olsun, ders aya gidiyorsan, gerçi kaldım bilmiyorum ama şu an. Ben gördüm vardı hala ya. Yani. Var o bitmez. Yani çevrendeki yönlendirme daha şeyinde oluyor. Puanın boşa gitmesin. Yani sana ileride emeğinin karşılığında para kazandırabilecek ve saygılı meslek ve bu Türkiye'de genel yıllardır doktorluk veya doktor. avukatlık olabilir ne bileyim işte. Bu tarz şeyler. O kadar memnun ki doktor olmadım. Ben <gülüyor> Ben de. Annem beni de çok gazlı doktor oluyor ama ben çok mutluyum olmadığım için. Annem isterdi biliyorum, benim falan isterdi, doktor evet. ama sağ karışmadılar o konuda e, şey olmadı. Mesela Şanslıydım. şu an doktor olsaydın ya kendin hayal edebiliyor musun o kitapları ezberlemen gerekiyor sanırım o işte kemikleri o şeyleri yani o kalın kitapları okuman gerekiyor. Matematik çok da yok bildiğim kadarıyla. Ya kitap şu an gene kitap okuyorum o yüzden pek yani doktor olsem işte, çok uğraşmamıştım. Niye istemezdin yani belki daha iyi olurdu sana? Ya şu var meslek olarak çok saygı duydum yani ben benim mesleğim çok daha lazım. Yani dünyada fizik kalması olur ama doktor kalması olmaz. Cessing de öyle ve şu Onunla anda buna sıkıntısı yok. Buna hem fikiriz. Aynen. Yani hele hele. Covid döneminde evet. bunun tersi söylemek bilinç olur. Ona bir lafımız var. Yani, ona yok. bir lafım yok ve hani şey de değil ama kendim yapmak istediğim bir şey değil. Birkaç sefer var. Biraz da insanla uğraşmayı zaten sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al yani bu şu an net oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani ikincisi daha temel yani belki doktor olsam da şey olabilirdi. Hani yani onun araştırmacı kısmını yapmak isterdim. Hani benim tedavi yöntemi nasıl olabilir? Hani ya çünkü şey kısmı hani bilinen kısmı uygulamaya yönelik. Şeyi pek bana hitap etmiyor. Kişisel bir şey yani bütün gibi ama. Ben şey yani mühendislikte de yine mühendislikte kalacak olsam da muhtemelen arge yapardım. Araştırma kısmında olurdum. Daha çok benim hitap ediyor. Yani ne niçin bir şeyi anlamaya çalışmak. Yani öğrenmenin kendisi yani bir sonuca ulaşmak için öğrenmenin yolculuğunun kendisi beni cezbediyor. O Peki, e, akademide mi kalırdım mühendisi olsaydın? Yoksa sektörde mi takılırdım Akademide kal, ya benim vardı, de çok sevdiğim bir hocam vardı hatta. Orada çok e, demişti. Kaldı, kontrolden hocam. E, hatta sonra bölüm başarılı bu galiba. AirTKT'lerimde. Şimdi ya, yıllar önce benim söyledim ne oldu şimdi bilmiyorum. Neyse, muhtemelen akademide kalırdım. Akademide kalırdım. Kalırdı, şimdi kahveni yudumlayabilirsin. Birazdan ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde de senin doktora sürecine geçeceğiz abi. Doktorda tamam. ne yaptın? Ee, neler yaşadın, artıları, eksileri, Amerika sürecini anlatacağız. Amerika'da doktorayı tavsiye ediyor musun? Şimdi Avrupa'yı da görüyorsun, yaşıyorsun orada. İkinci bölüme de birazdan geçiyoruz arkadaşlar. Oynatma listemizden izleyebilirsiniz.